Jülide, Jülide Hanım parmağındaki yüzüğün santimetre küp cinsinden hacmini bulmak istiyor. Bunun için dikdörtgen şeklinde bir bardak alıyor. Bardağın alt yüzeyinin uzunlukları 3'e 2. İşte burada uzun kenarı 3 santimetre, kısa kenarsa 2. Jülide daha sonra bu bardağı 4 santimetre yüksekliğinde su dolduruyor. Evet, bu da 4 santimetre yüksekliğindeki suyu gösteriyor. Jülide Hanım daha sonra yüzüğü parmağından çıkarıyor ve yüzüğünü suya bardağın içine attığında suyun yeni yüksekliğinin 4,25 santimetre olduğunu görüyor. Evet, burada ikinci şekilde de suyun yeni yüksekliğini görebilirsiniz. Yüzük burada suyun içinde. Şimdi bu verilere dayanarak, bu verilere dayanarak Jülide'nin altın yüzüğünün santimetre küp cinsinden hacmini bulmamız gerekiyor. Birinci şekildeki su dolu bardağı yüzüğü attığımız zaman ne olacak? Yüzük kendi hacmine eşit oranda suyla yer değiştirecek ve su seviyesini yükseltecek, değil mi? Ve bardağın içindeki suyun ilk duruma, birinci duruma göre artan hacmi, yani aradaki fark, bize yüzüğün hacmini verecektir. Hacimdeki bu artışın kaç santimetre küp olduğunu bulmamız gerekiyor. Birinci şekilden ikinci şekle geçerken, yani yüzüğü suya attığımızda, Bardağın alt yüzeyi sabit kalır, öyle değil mi? Alt yüzey hala 3 santimetreye 2 santimetre. Peki farklı olan nedir? Farklı olan suyun yüksekliği. İkinci şekilde suyun yüksekliği 4,25 santimetre. Yani yüzüğü suya atınca su 0,25 santimetre yükselmiş. Buraya yazalım. Su 0,25 santimetre yükselmiş. Çizdiğim şekle bakacak olursak, bu boyadığım, boyadığım bölümün hacmi bize değişen hacmi verir. Yani soruyu çözmek için bizim bu hacmi bulmamız gerekiyor. Bunun için de taban uzunluğu çarpı taban genişliği çarpı yükseklik işlemini yapmamız yeterli olacak. 3 çarpı 2 çarpı 0,25 Pekala. 3 kere 2, 6 eder. 6 kere 0,25 ise, çok kolay, isterseniz bunu kağıt kalem kullanmadan da yapabiliriz. Nasıl yapacağız? 4 kere 0,25 olsa 1 ediyor. 2 tane daha var. 6 tane değil mi? 6'dan 4'ünü hallettik, geriye 2 tane kaldı. 2 tane 0,25 de 0,5 eder. 1 ile topladığınızda 1,5 yani 1,5 etti. Santimetreyi santimetre ile ve tekrar santimetre ile çarptığımız için de ölçü birimi santimetre küp olacak. Julide'nin altın yüzüğünün hacmi bir buçuk santimetre küpmüş. Bu bir yüzük için oldukça büyük bir hacim. Herhalde Julide'nin baya büyük dolgun parmakları var. Ya da bu yüzüğü ona her kim aldıysa tahminen eşidir. Tabii kendisi de olabilir. Altına para harcamayı seviyormuş. İyi, ne güzel.